Merhaba sevgili arkadaşlar Hayatımız Arapça Youtube kanalının sevenleri, gönül verenleri, aboneleri kardeşlerim, arkadaşlarım, ablalarım ee, esifun başlıklı kitabımızı hikaye kitabımızı okumaya devam ediyoruz. Bu hikayelerde dedik daha önceki videomuzda yazarın hedeflediği Çocuk eğitiminde vermek istediği temel noktalar var işte burada üzgünüm özür dilerim deme erdemini, yani hatasını anlama hatasını kavrama idrak etme erdemini çocuğun ruhuna beynine kalbine yerleştirmeye amaç edilmiş bu hikayecikte. Buyurun kaldığımız yerden numarasın ve kabele. Ve kabile arkadaşlar karşılaştı, karşılaştı. İkisi tabi Kabele k- b- l- k- b- l- a et ne tüme kabel tüm kabelti kabeltuma kabeltunne kabeltu kabelne kable iki karşılaştı es-seyyide tu kerimete es seyyide kerimete kelime hanımla karşılaştı fi tariqihi ya tabi ne yaptı e, kâbele karşılaştı. Es seyyidetü kerimetü kerime hanımla. Ya burada hem fail çünkü karşılaşma işini iki kişi yapıyor. Hem kardeşler ve kerime hanım. E, Fi tarîkihime yolda iken yolda yollarında iken yani yolda maça doğru koşarken Kerime Hanım'la ne yaptılar karşılıksız. Fakat kanet şüphe yok ki idi. Aidetun dönüyordu. Mine nüzeti gezintiden es sabahiyete. Sabah gezintisinden dönüyordu. Hani köpeğini gezmeye götürüyordu ya. Kalet li usâmete. Seyit Seyyid Kerime Hanım ne diyor? Usama diyor ki, Lekat şüphe yok ki, intazara ki, intazara bekledik ki seni nadiru nadir, li vaktin tabiilin uzun bir müddet. Lekat intazara ki nadirun li vaktin tabiilin. Ene künte, ene künte neredeydin Hani nadir ne yaptı kapının medinden de bekledi abisini ya da kadın. Usame, lem yakul met şey bir şey demedi lem yakul demedi metame usâme şey şeyen bir şey fakadı kene mute accil Neydi? Fakat kâne müteaccilen acelesi vardı. Acele ediyordu. Müteacci. Ve bir süratin ve hızlıca, hızlı bir şekilde vasale ulaştı eşşakikani iki arkadaş, iki dost ile şübbeki ette zekiri Bilet satılan yer arkadaşlar ette Şübbek tezekir deniyor. Şübbek pencere demek, gişe demek. Şübbek tezekiri, gişe penceresi. Denmez gişe penceresi. Pencere ya da gişe, bilet gişesi. Bilet gişesi. Bilet gişesine hızlıca iki kardeş vardı. Ve vakafa ve durdular ikisi fissafi sıralaya dişire ittezekire. Evlişirayitte zeker. Yani başında Elif lan varsa gayrimüslümler, Elif şey kestre ne yapıyorlar? Kabul ediyorlardı. Kane nadiru, nadir idi neydi? Yeş'ur hissediyordu. Neydi? Bil <Síntil> isti <türüyor> istiyai atıval vakti sıkıntı hissediyordu. Yani bir sıkıntı, bir istemezlik hissediyordu. Nerede? Ne zaman? Tıvalel vakti. Tıvalel vakti vakti boyunca, zaman boyunca. Yani bu bilet şeyinde sırasında sıkıntılıydı. içinde bir sıkıntı vardı. Yani bir huzursuzluk vardı isteyen. Ve ve tefekkür ediyordu, düşünüyordu fi suluki şakikihi. Ve kardeşinin yaptıklarını yolunu düşünüyordu. Ya yani tuttuğu yol, sülük. Seleke, yesluk, sülük bir yol tutmak. Ya yaptıkları, icra ettikleri şey nedir yani? Beni bu kadar bekletti, umursamadı. Neyse, vakdağa <gülüyor> ve kayboldu istiaqhu <gülüyor> arzusu, yani şiddetli bir arzu hissederken kayboldu. Yani kardeş abisini ya da kardeşini, özellikle tabii abisi olacak. Yaptıklarından dolayı ne yaptı? Liru iytil mübareti ile şu anda diyor maç izleme ile ilgili ihtiyaçı arzusu heyecanlı kayboldu abisini yaptıkları için. Ve dıhla dıhla girdi ikisi El Melabe stadyuma oynasazına ba'de şirait tezekeri e, biletleri aldıktan sonra ikisi girdi arkadaşlar? el melabe oyun sahasına stadyuma ve kânet idi el mübâretü maç tedimeten ve nâsu müstemti'ûn maç çekişmeliydi hareketli geçiyordu çekişmeli geçiyordu ve nâsu müstemti'ûn ve insanlar e, zevk alıyordu yani yerlerinde duramıyorlardı istemte istemto müstemti' faydalanmak gıdalanmak bihe onunla yani o maç izleme ile ilgili ve ne ve slogan atıyorlardı, bağırıyorlardı ve hakune ve gülüyorlardı, yani eğleniyorlardı dahakya yethaku saha yasihuhu bağırmak, seslenmek ne zaman? tıvalel vakti maç boyunca maç süresince. Veya zaman boyunca ne yapıyordu sevgili arkadaşlar bu izleyiciler, seyirciler? Bağırıyorlar, numayiş yapıyorlar, yani slogan atıyorlar, teşvik edici şeyler yapıyorlar amigoların veya <gülüyor> hakune ve des mutluluğu var. Yani gülüyorlar. Celese oturdu. Küllüm <gülüyor> mineşşakıkayni iki kardeşte her birisi ala <gülüyor> meqadihi Oturağına, sandalyesine, koltuğuna. Mek'ad. Ka'ade yek'adu. Yek'udu mek'adun. Mek'ad oturulan yer arkadaşlar. Ka'idun oturan, mek'adun oturur Evet. Ve eheze ve ve eheze yutabi'anin mübarata. Ve maçı izlemeye başladılar. İkisi de ve eheze ve Aldı aslında arkadaşlar. Eğer ama ikinci bir fiille kullanılarsa yardımcı fiil görev görüyor ve başladı anlamı alıyor. Başladı sevgili arkadaşlar. Yani burada ne oluyor? Ve ekheze yutebi'ani el-mubarate Evet el-mubarate yani mübarayı yani maçı izlemeye başladılar. Ve beynehüme ve aralarında kâne ve beyneme bu esnada diyelim beynahume diye anladım ben beyneme bu esnada yani bu izleme esnasında kâne usâmete usame kâne usâmetü usame idi yestemti'û bil mübarâti maçla e, gıdalanıyordu maçtan zevk alıyordu kâne ne edilen Kâne o, aslında burada veya olacak, ve kâne o ve nadir idi, yebdû hazînen. Fakat nadir neydi? Üzgün görünüyordu. Yani Üsâme maçın heyecanına, caf cafına, gürültüsüne, hareketine kendini kaptırmış iken, üzgün görünüyordu. Ve edrake idrak etti, Anladı. Fark etti. Usame külle şeyin. Usame her şeyi idrak etti. Her şeyin farkına vardı. Baktı ki kardeşi nadir, sessiz, üzgün. Ve ayrıca idrak etti. Anladı. Ennehu akta. Ve anladı ki hata etti. Anladı ki kusur işledi. İşte anlamak önemli olan arkadaşlar. Evet. Fakale linadirin nadire dedi ki, ene asifun ben üzgünüm. Lakin direktük'e seni bıraktım, ten taziru bekler bıraktım, li vaktin taviyinin. Uzun bir vakit seni beklemeye bıraktım. Bundan dolayı ben üzgünüm. Ana asifun. Laqad taraktuke tantazir liwaqtin tabiim, Yani seni uzun bir süre beklettiğimden dolayı ben üzgünüm. Wal haqiqatu, ve haqiqatu laqad attalani attalani beni alıkoydu zuhamul mururi trafik yoğunluğu zühan yoğunluk el mururi trafik trafik yoğunluğu velem estati' ve güç yetiremedim yapamadım el qiyamu bir şeyin bir şey de yapamadım bu noktada herhangi bir şey yapmaya gücüm yetmedi herhangi bir şey yapmaya gücüm yetmedi. Evet. Laqad hawaltu gayret ettim. Bi kulli tüm gayretimle, tüm gücümle gayret ettim. Tüm gücümle gayret ettim en asile ileyke sana ulaşmaya fil vaqtil munasib. Uygun bir vakitte sana ulaşmak için tüm gücümü harcadım. Tüm gücümü harcadım. Evet. Bakın burada maç izleniyor değil mi? Tüm gücümü harcadım diyor. Şeara hissetti. o nadir, nadir bir rıda tamamen yani kanaat getirdi. Kanaat getirdiğini hissetti. Tamam. Razı oldu, anladı. Yani abisi kusurlu değil. Elinde geleni yapmış, herhangi bir art niyeti yok. Şe'ara nâdiru bir rıza, rıza razı olmak, tamam, kanaatkar olmak, kanaat getirmek, tamamen, tamamıyla, evet tamamıyla razı olduğunu hissetti. Yani kanaat getirdi. Ve kale, ve dedi ki hasenen ya ahil aziz. Güzel, aziz kardeşim. Güzel. Ana etfahamu mevqifuke. Ana etfahamu mevqifuke diyelim. Dai. Ben senin konumunu anlıyorum. Hazal emru bu iş yahdus ahyanan. Arada sırada olur. Ya bu durumlar arada sırada olur. Mümkündür. Ben senin durumunu anlıyorum şu an. o, نَادِرُ بِسْسَعَادَةِ الْغَامِرَةِ Ve nadir yoğun bir mutluluk. Yani tüm vücudunu kaplayan, tüm varlığını kaplayan bir mutluluk hissetti. وَفَكَّرَ قَلِيلًا fi nefsihi Ve kısa bir süre kendi kendine düşündü fekere yefkeru tefkir düşünmek kailen diyerek fi nefsi kendi kendine diyerek düşündü ya yani böyle kendi kendine konuştu inne shaqiqi şüphe yok ki kardeşim yuhibbuni haqqan gerçekten beni seviyor Şüphe yok ki kardeşim beni gerçekten seviyor. وَلَا يَرْغَبُوا ebeden ve asla rağbet etmiyor, arzu etmiyor. فِي اِذَا اِمَشَاَعِرِ Duygularımı incitmeyi asla da düşünmüyor. Bu kanaate vardı. Şimdi bu kısa hikayemizden arkadaşlar 8 sayfalık hikayemizden alınacak dersi de hikmet olarak Kitabımız almış. Bakın kad yehdüsü bazen olur diyor. Meydana gelir. Yani kad yehdüsü ahyanen arada sırada olur diyor. Arada sırada. En tüzi şuur el aharine bilâ kastin eziyet etme, eza etme işi el aharine başkalarına eza etme bilâ kastin, kasıtsız Kasıtsız bazen başkalarının duygularını kalbini incitebilirsin. Eziyet edebilirsin. Kalbini kırabilirsin. Lakin Lakin Fakat La te tereddüt etme. Fi en tekule Demek konusunda, söylemek konusunda tereddüt etme. Ene asifun Evet. Ben esefim. Ben üzgünüm. Özür dilerim. Ebeden asla. Yani asla özür dilerim, ben üzgünüm demeye noktasında tereddüt etme. De. Bu bir yiğitliktir. Bu bir erdemdir. Yani bazen kastın olmadan, farkına varmadan, bilinçsizce Planlamadan başkaların kalbini kırabilirsin, başkaların canını sıkabilirsin. Bu noktada diyor hiç tereddüt etme, asla tereddüt etmeden ben üzgünüm, yani eşifun yani özür dilerim demede noktasına tereddütün olmasın. Fehade yani bu tereddüt etmemen yuzhru al-ıâtrafa bil bu özür dilerim demen hatanı itiraf ettiğini gösterir. Hatanı, yanlışını gördüğünü ve saklama ihtiyacı hissetmediğini. Ben hata yapmaktan memnun olan bir kişi değilim. Ben bilerek, tanlayarak senin canını sıkmış değilim. Eğer böyle bir şeye sebep olduysam Kardeşim, arkadaşım, ablam, eşim, oğlum, babam, kimse, komşum, özür dilerim, üzgünüm, affınızı talep ediyorum. Ve bu cümleyle sevgili arkadaşlar videomuzu noktalıyoruz. Bir başka videoda buluşmak üzere. Esen kalınız efendim.